Sigmund Freud diyor ki aslında tarih savaşların savaşlardaki başarılar yerine akan kanın kaydını tutsaydı insanların tarihi daha aydınlık olurdu. Gerçekten de şöyle bir insanlığın savaş serüvenine baktığınızda en başta yaşamak için savaşıyoruz. Takiben bereketli alanlara yayılmak için savaşmaya başlıyoruz. Ardından belirli kutsal yerleri değerli alanları sahiplenmek için savaşıyoruz. Bir süre sonra eşitlik ve özgürlük için savaşmaya başlıyoruz. Sonra karşımızdakinin düşüncesini değiştirmek için savaşıyoruz. 20. yüzyıl. Yok etmek için savaşmayı öğrendiğimiz yüzyıl. Ve 21. yüzyıla hoş geldiniz. Savaşmak için savaşıyoruz. Ekonomik parametrelerden dolayı savaştığımız bir dönem. Peki slaytın başındaki kitle imha ajanları ne demek? Aslında kitle imha ajanları... Büyük sayılarda ölümlere sebep olabilecek silahlara verilen tanım. Bunu ilk kez duyduğumuz yer 1937'de Nazilerin İspanya'nın Guernica kentini ateş daha doğrusu napalmlarla hava saldırısına maruz bırakması. Dikkat buradan esinlenen Picasso Guernica resmini yapmıştır ve benim en sevdiğim resimlerden bir tanesidir. Sanatın bu dönemde aslında ne kadar etkilendiği, savaşlardan ne kadar etkilendiğini de gözlemleyebiliyorsunuz. Ben Burak Bey koronavirüs için de böyle bir şey bekliyorum. Sanatın etkilenmesini bekliyorum. Bir şekilde yepyeni bir sanat takımı göreceğimizi bekliyorum. Şey başladı hocam zaten işte boş sokakların fotoğraflarının çekilmesi o toplu mezarlar mesela Varşova'da Uprising Müzesi vardır. İzleyenleri önereyim bir gün yol düşerse o Varşova'nın dümdüz olduğu fotoğrafları ben gördüm. İşler acısı. Yani her savaş sonrası bir fotoğraf daha var hatırlarsınız. Bir tane kadın fotoğraf çektiriyor fotoğrafçıya. Arkası full yıkılmış. Sadece bir hayali bir ev var böyle tablo gibi bir şey. O da var şovaydı. Büyük ihtimal dediğiniz gibi hocam bu krizden sonra da bir sanat akımı gelişecektir. Modla alakalı. Mutlaka. Doğru. Mutlaka. <Gülüyor> anarşizm arada geçti. Aslında anarşizm geleneksel siyasete karşı bir akım olup devletsizlik ve şiddetsizlik temel ilkesidir. Düşünsel kişiler anarşik olarak kaydedilir ancak terörizmden bahsediyorsanız baskı, cebir, şiddet, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinin biriyle mutlaka kamu düzenini, genel sağlığı, devletin iç ve dış güvenliğini bozacak her türlü eylemi içerir. Nedir? Terörizmin araçlarını çok iyi biliyoruz. Aslında konvasyonel yöntemlerimiz var, sanal terörizmimiz var ki bu artık çok konuşulan işlerden bir tanesi. Sabotajlar, şantajlar, adam kaçırmalar, intihar saldırıları ve kitle imha silahları yer almakta. Ee, bununla ilgili olarak bir teröristin kullanma kılavuzu 1960'lardan itibaren Anarşist Cookbook diye bir döküman var. Bu döküman aslında internette çok fazla dolanan dökümanlardan bir tanesi. Ee, basit küçük e, terör e, ajanları nasıl üretilir anlatıyor. Neden terörizm tercih ediliyor aslında? KBR'ni neden terörizmde tercih ediliyor? Çünkü tespit sistemleri yaygın değil. Lütfen bunu e, şu şekilde düşünün, hiç kimse böyle bir terör gelmesini beklemiyor. Olabilecek hasar çok büyük, sağlık sistemlerinin aşırı yüklenmesi zaten kaosluğa neden oluyor. Otoriteye karşı insanlarda bir güvensizlik, panik ve korku ortamı en önemlisi şu, etkisi çok daha sonra çıkıyor. Ve dekontamine etmedikçe bunu sorun daha da büyüyerek devam ediyor. Genel olarak baktığımızda KBN ne dediğimiz neydi? Kimyasal nükleer, radyolojik ve biyolojik silahlar. Kimyasal silahlar aslında çok toksik olan, işte e, üretimleri kolay, e, tespitleri nispeten kolay ve meteorolojik şartlara dayanıklı. Peki biz kimyasal silahları nerede duyduk? 1961-1971 Amerika'nın Vietnam'da yağmur ormanları üzerine sıktı Agent Orange'dan duyduk. 400 bin kişi öldü. 500 bin çocuk özürlü doğdu. Hala ve hala tazminat davaları devam ediyor ve bölgedeki ormanların %90'ı yok. yok oldu. Gene kimyasalla ilgili çok iyi bildiğiniz işlerden bir tanesi Amshimrikyo Yüce Gerçek Tarikatı Japonya'da Lider Shoko çok enteresan bir kimlik. Aslında Körler Okulu'na gönderiliyor. Çok çok az görebiliyor. Karşısındaki kişileri bir silüet şeklinde görebiliyor. Tabi körler okulunda silüet şeklinde gören kişi üstün kişi. Doğrudan gidip, aa evet ben seni görüyorum bak burada bu var, burada bu var. Bir süre sonra bir Hindistan'a gidip geliyor, Budizm'e benzer bir öğretiyle Japonya'ya dönüyor. Bir tarikat oluşturuyor, yüce gerçek tarikatını oluşturuyor ve üyelerini sınavla alıyor. Üyelerde meraklı olduğu şey şu, mikrobiyologlar Kimyagerler, biyologlar, nükleer alandan, fizik alanından özellikle istediği alanlar var ve kafasına EEG'nin bu normal propları gibi bir prop takıyor. Herkese irtibat kuruyor. Eğer tarikattan çıkmak isterseniz de e, sen soğuk e, sen ateşlenmişsin diyerek buz dolu havuzda sabaha kadar yatırıyor. Tabii yatan kişi hipotermiden hayatını kaybediyor. Aslında Amşindikyon'un temel merakı Mikrobiyoloji. Çok fazla biyoteroist e, saldırı yapmak istiyor. Ancak hep yaptığı yollar yanlış. 1990 yılında Japon parlamentosu etrafında botilnum toksini egzozdan saçıyorlar. Botilnum toksin solunumla alındığında etkisi yok. Aslında çok güçlü bir toksindir. Az sonra anlatacağım. 93'te Naruhito'nun düğünü sırasında yine botilnum toksin saçmaya çalışıyorlar. Gene bir etki yok. 93 yılında hastaneden aldıkları antraks bakterisini yani şarbonu aşı bakterisi enfeksiyöz değil. Şarbonu 4 gün boyunca Tokyo'nun üstüne püskürtüyorlar. Dört hiçbir şey dört olmuyor. Gün. 4 gün boyunca. 1994'te tekrardan bir kişi botulinum toksini artık gıda ile geçtiğini anladıkları için yani alimenter yoldan alınması gerektiğini bildikleri için Tokyo'nun altında metronun oradaki su deposuna gönderiyorlar bir kişiyi botulinum toksin koydurmak üzere ve kişi merhamete gelerek talk pudrası oraya sıkıyor. ama bizim asıl bildiğimiz ne? İşte eee Kimyasal ajan üretmeye başlıyorlar özel depolarda, şehrin dışındaki özel alanlarda kimyasal ajan üretiyorlar. Şu resim saldırıdan 3 ay önce depolardan bir tanesinden sarin gazı sızıyor. Ve polis geldiğinde diyorlar ki ya biz gübre üretiyoruz, gübrenin kokusu bu. Polis de <gülüyor> tamam deyip gidiyor. Çünkü beyana esas, dürüst olmak esas. Bütün bu işlemlerin başında bir kimya mühendisi var, Masami Tsuchiya. Masami Tsuchiya aslında VX gazları, sarin gazları hepsini üretebiliyor. Olayın olduğu gün, Tokyo metrosunda, bu arada Haruki Murakami'nin bununla ilgili çok güzel bir kitabı var. Az sonra tavsiye edeceğim. Olayın olduğu gün, 6 kişi ellerinde sıvı sarin dolu torbalarla metroya biniyorlar. Metro, Shinchuku istasyonuna gelmeden önce kişiler ellerindeki sivri şemsiyelerle torbayı dalıp metrodan inliyorlar. Shinchuku'da kapılar açıldığında ortalık karnıya var. Ee, 5510 tane yaralı, 12 tane ölü. Lütfen denk gelirsen sen üst Türkçe'ye çevrilmedi. Murakami'nin undergroundını okuyun. Ee, çok enteresan sahneler var içerisinde. Gerçekten etkilenmeden okumak çok zor. Ee, Şok Aşara e, hemen işte gözaltına alınıyor. Ancak diyorlar ki hani şoka Aşara'nın konuyla alakası yok. Hızlı biçimde hemen Tokyo metrosuna bir daha e, özür dilerim Tokyo otobüs terminaline bir daha sarin siyanür saldırısı yapıyor bu sefer ve tutuklanıyor. Bu arada depoları açıldığında Ebola virüsü, şarbon bakterisi ve çeşitli kimyasallar buluyorlar. İdama mahkum ediliyor. Ancak prens diyor ki henüz idam edemeyiz. Çünkü suçluluğu ispatlanmadı, 2018'de idam ediliyor. Hmm. Sarin saldırısı, aslında az önce anlattığım hazırlıksızlık, e, sistemin yüklenmesi. Düşünebiliyor musunuz? 5510 kişi Tokyo gibi bir şehirde e, hızlı biçimde hastanelere götürülüyor. 12 tane ölü var ve polis hazır değil. Polisin dedektörü ne biliyor musunuz? Ellerinde taşıdıkları bu kanaryalar. Kanarya ölürse sarin gazı var diye kabul ediyorlar. Oradan Japonya'nın geldiği nokta muhteşem bir nokta. Onu da altın çize çize söyleyeyim. Ee, kişiler bu arada özellikle sarin gazı göz bebeklerinde daralma yaptığından dolayı ışık ışıktan rahatsız olduklarından dolayı hiçbir şey göremiyorlar ve kişiler tamamen yataklarda gözleri kapalı olarak tutuluyorlar. Bu sarin saldırısını takiben ben e, olan şeyleri az sonra anlatacağım. Kişilerde duygusal boşluk, intihara yatkınlık. Gerçekten sancılı işlerden bir tanesi.